Terazi Kadını Özellikleri Terazi Burcu kadını cazibeli, güzel, estetik, yaşam dolu ve uyumlu yapısıyla dikkat çeken, hoş sohbettir ve insanlarla fikir alışverişinde bulunmaktan keyif alır, iyi huyludur ve güzellikten çok keyif alır. Güzellik anlayışı çok gelişkin olan Terazi Burcu kadınının kendine has bir tarzı vardır. Modayı takip etmekten ziyade kendine yakışanı kullanmayı tercih eder. Maddi değerliye fazlasıyla önem verir. Çünkü ona göre birçok güzelliğe ulaşmak için maddi güç bir araçtır. Rahatlıktan ve keyif yapmaktan hoşlanan terazi kadını zora gelmeyi sevmez. Her şeyin hazır bir şekilde ona sunulmasına çok büyük haz duyar. Ağır işler uğraşmak yerine işlerin estetik boyutuyla ilgilenmek onu daha çok mutlu eder. Terazi, terazi burcu kadını neşeli, hassas ve duygusaldır. Olayları kendi duygularına göre yorumlar. Önemli olan kendisinin ne hissettiğidir. Bu nedenle doğru bildiğini uygulamaktan çekinmez. Özgürlüğüne düşkün olan terazi kadını kısıtlanmaktan haşlanmaz. Terazi burcu kadını erkekler tarafından kolayca fark edilir. Çünkü karşı kurulmaz bir cazibesi vardır. Eğer terazi kadını karşı tarafın kendini sevdiğine inanırsa fazlasıyla sadık ve şevretli bir partner olur. Onun için evlilikte aşk gereklidir ve sevip sevilmediği bir ilişkiyi asla devam ettirmez. Sorumsuzluktan Boşlanmayan terazi kadını sürekli ilgi bekler. Terazi burcu kadını evlilikte kusursuz bir eştir ve çocuklarına düşkün olacaktır. Mutluluğu paylaşmayı seven terazi kadını aile bireylerine bu sevgisini en ömür şekilde yaymayı ve onları bu sevgi, sevgi çemberinin içinde mutlu etmeyi bilecektir. Terazi burcu kadını aşık olduğunda sanki kontrol edilmesi mümkünmüş gibi aşık olmaya kararını sorgulamaya başlar. Venüs kralı Kuralının burada odaklanması söz konusudur. Çünkü hissettikleri bir insanın sosyal olarak standartları için kabul edilemezse onun gücünde aşktan vazgeçmek için her şeyi yapacaktır. Genel olarak bu inisiyatüpten yoksun bir işarettir ve güneşin konumu nedeniyle bu kadın hayatındaki erkekleri zayıf ve pasif olarak görebilir. Terazi burcu kadını için cinsellik garip bir konudur. Aşırılıklara bir yandan cinselliğini herkesin görebileceği bir biçimde sanki göstererek, diğer yandan da gerçek cinsel buluşmalarda güvensiz kalacaktır. Benlik saygısı ile olan sorunu ve bilinçsiz suçluluk duyguları yüzünden bu tür bir ilişki içerisinde kalma yükümlülüğünü hissedebilecektir. Doğru birlikte olduğunda, her şeyi denemek, arzuları ve tercihleri hakkında özgürce iletişim kurmak isteyecektir. Terazi burcu kadının ilişkisinde ciddi olduğu müddetçe her şeyi bekleyebilirsiniz. Dikkatli ve derin olacak aynı zamanda bencil, manipülatif yanını göstermeye hazırlanacak. Konumunu anlamak zor olabilir çünkü kontrolsüz duygularını ve tutkularını nadiren gösterecektir. Bu nedenle partinin onu derinden ve yakından tanıması gerekiyor. Genel olarak biriyle birlikte olmaya karar verdiğinde kararlı ve sadık olacaktır. Başkalarının görüşleri hakkında sıklıkla endişelenebilecek olmasına rağmen kendisi için iyi olmazsa bile seçimlerine sadık kalabilmektedir. Genel olarak terazi kadını sadıktır. Ancak sadakatin onun için her zaman ne anlama geldiğini söyleyememektedir. Duyguları genellikle verimsiz ya da utanç verici olarak algılar, bu sebeple de duyguları gizler. Gerçekten bir duygu hissettiklerinden konuşmaktan çok davranış biçimini önemser. Hazır olduğunda ciddi ilişkiler arar. Terazi burcu kadını fiziksel özellikleri. Terazi burcu kadını fiziksel olarak çekici bir yapıya sahiptir. Özellikle yumuşak saçları ile dikkat çeker. Gür saçları yumuşak ve genellikle dalgalı ya da kıvırcıktır. Ufak bir burun yapısı ve parlak gözleri ile ön plana çıkar. Genellikle ağız yapısı küçük olsa da şekillidir. Boynu oldukça zarif ve dikkat çekicidir. Kilo sorunu yoktur ve yüz hatları belirgindir. Genellikle orta boylu olan terazi kadınları giyim konusunda her zaman modayı takip eder. Cid donu canlıdır, vücut tatları orantılıdır. Terazi burcu kadını ve karakter özellikleri Terazi burcu kadınları estetik anlamda oldukça için iddialıdır. Yaşama sevinci oldukça fazladır. Cazibeli ve uyumlu halleriyle dikkat çekerler. Sohbeti oldukça ilgi çekicidir. Değer verdiği insanlar her açıdan fikir sorar. İyi huyludur ve güzel olan şeyler onu her zaman cezbeder. Anlayışı oldukça fazladır. Kendine has tavırlarıyla hemen dikkat çeker. Yapmacık hareketlerden asla haz etmezler. Maddi açıdan her zaman güçlü olmak isterler. Lüks sevkleri vardır. Erkeğinden maddi açıdan güçlü olmak ister. İstedikleri lükse maddiyatla sahip olabildiklerini bilirler. Bunun haricinde para konusunda fazla önem vermezler. Terazi kadını her zaman rahat ve keyifli yaşamaktan hoşlanır. Zorluklar, engeller, kısıtlamalar terazi burcu kadınına göre değildir. Hazırcı olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Önlerine gelen her şey hazır olmalı. O hiç uğraşmamalıdır. Detaylı ve zor işlerde uğraşmak onlara göre değildir. Terazi burcu kadınları işlerin estetik tarafıyla uğraşmak ister. Neşeleri her zaman yüksektir. Ancak hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olduklarını unutmamak da gerekir. Duygusal olmaları her zaman ön plandadır. Ancak duygularını dile getirmezler. Terazi vücudu kadını tarzıyla fark edilir. Genellikle yüzleri de vücutları da çok güzeldir bu kadınların. Yedikleri her şeyi kendilerine yakıştırmak gibi bir yetenekle doğmuşlardır. Modayı körük örne takip etmek yerine trendleri kendileri yaratırlar. Özel tasarım takılar, kıyafetler tercih eder, eski zamanın ikonik parçalarını kullanırlar. Terazi kadınının kılık kıyafeti sadece parayla değil, hatırı sayılır oranda ince zevkle elde edilebilir türden şeylerdir. Terazi burcu kadını çekici ve zariftir. Ayrıca aynı anda hem güzel hem zarif hem de çekici görünebilen bir kadındır. Güzel parfümlere düşkündür. Hareketleri incedir, zariftir, şiir gibi dedikleri kadınlardandır. Çekiciliklerini yalnızca aşkte değil, iş hayatında ve arkadaşlar arasında da kullanmasını iyi bilirler arkadaşlar. Yalanı affetmezler. Masumiyetten mi desek, iyi niyetten mi? Karşısındaki insanlara hep çok güvenirler ve çoğunlukla da ağır darbalar yerler. Darba yerler yine güvenirler. Ders çıkardım derler ama yine de aynı hataları yaparlar.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 Hediyelere bayılırlar. Hediye, hediye almaya da hediye vermeye de bayılırlar. Aranız limoni ise ufak bir hediye ile gönlünü alabilirsiniz. Manevi diyeli yüksek hediyeler onları daha çok mutlu edecektir. Böyle dedim diye de sürekli beleşek açmayın dikkatini çeker. İlgi bulalasıdır. Terazi kadını minik bir kedi yavrusu gibi ilgi ister. Canı sıkılmış, günü kötü geçmiş bir terazi kadınına derdinin ne olduğunu sormak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranırsanız hayatınızın hatasını yaparsınız. Ama özel alana özel ilgi gerekir. Yoksa siz de mi kız arkadaşıyla yaşadığı her şeyi gidip başkalarına, ailesine, arkadaşlarına yetiştiren erkeklerdensiniz. Lütfen özel olanın özelde kalması gerektiği ilkesini benimseyip daha sonra tekrar deneyiniz. Yemekte balık olduğunda aç kalırlar. Balık ve boğa burçlarıyla pek anlaşamazlar. Hele balık burcu kadınıyla yıldızları asla barışmaz. En iyi arkadaşı yine kendisidir. En yakın arkadaşları başaklar ya da terazilerdir. Kıskançtır. Bunu asla kabul etmezler ama deli gibi kıskançtırlar. En yakın arkadaşlarınız bir kız mı? O yüz o kız ya sizden hoşlanıyor ya sevginize kötü kötü bakıyor ya da şırfıdının teki. Böyle zannederler. Fedakardır. Aynısını karşısındakinden de bekler. Ulan bari kızın fedakarlıkları karşısında içten bir teşekkür edin o bile kabul olur. Aşk kadınıdır. Çevren gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirirken kadınlarla dolu değil mi? Terazi öyle naiftir ki bir insanın kalbini kırmak, insanları kendi çıkarları için kullanmak, birini üzmek, incitmek onlar için depresyon sebebidir. Ciddi ilişkilerin insanıdır. Hele karşılarındaki olgun bir beyefendi ise onu asla kaçırmazlar. Ortak zevkleri keşfederler. Tebrikler. Yanında kitap okuyabileceğiniz, oturup saatlerce konuşabileceğiniz ve hatta saatlerce susabileceğiniz birlikte filmler, diziler izleyebileceğiniz... Tiyatroya, sinemaya, operaya, konsere gidebileceğiniz ve size sonsuz mutluluk vaat eden bir kadınla tanıştığınız demektir. Eğlencelidir. Terazi kadının içinde minik bir çocuk yatar. Çoğu zaman bu çocuk yaramazlık ve muzurluk yapıp sizi güldürecek, kimi zaman da bu çocuksuluğu sinirinizi bozacaktır. Peki siz bunları kaldırabilecek misiniz bayım? İşte bu önemli arkadaşlar. Sanat severdir. Sinemaya, tiyatroya, sergilere, müzelere gidin. Kitap okuyun, müzik dinleyin, yeni yerler keşfedin. Gezmeyi, dolaşmayı sevin. Kısaca sanatla ilgilenin. Teraziler sanatçı ruhludur ve entelektüel seviyesi yüksek olan erkekler her zaman ilgi alanları dahilindedir. Ağzınızı sürekli toplayın. <gülüyor> Ağzınızı toplayın. <gülüyor> Güzel bir laf. Terazi kadının naif, kibar, asıl ve kırılgandır. Yanında küfredilmesinden ve kaba davranışlarda bulunmasından nefret eder. Her şeyde bir kalite olması gerektiğine inanır. Ellerinde olsa bindikleri toplu taşıma araçlarında tüm yürürcuların tek tek ellerini sıkıp halini hatırını soracak kadar naiftirler. Hele seviyesiz kişilikleri ve davranışları asla tahammülleri yoktur. Bir terazi kadınıyla iyi geçirmek istiyorsanız lütfen önce ağzınızı toplayın. Adil olun. Her ilişkide kavgalar tartışmalar olur. Fakat terazi kadınıyla bir tartışmaya girdiyseniz ve hatalı olan tarafta sizseniz özür dilemeyi bileceksiniz. Adalet duygusuna çok önem veren terazi kadını, karşısındakinin hem haksız hem de burnu büyük bir tip olduğunu sezindiği anda ondan kaçar. Akıllı olun. bir insanın geri zekalı olma lüksü yoktur. Felsefesiyle hareket ettiklerinden karşılarındaki insanın ilk olarak zeki olup olmadığına bakarlar. Kendini hali hazırda bir terazi kadınına beğendirme çabası içerisine girmiş bir erkek gereksiz espriler yapmasın. Ukala tavırların içerisine girmesin. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmasını diyorum efendim. Terazi Burcu kadınının her zaman bir ilişkisi vardır. Ya uzun süre bir ilişki içindedir ya da sürekli sevgili değiştirir. Bu aşk kadınlar hiçbir zaman durulmayabilirler ama uzun süreli bir ilişki yaşadıklarında asla geleneksel bir evlilik yapamazlar. Bazı terazi kadınları mükemmel sevgili fantezisine kendilerini fazla kaptırırlar ve bu nedenle de çok sık hayal kırıklığına uğrarlar. Öte yandan sevgilisini her yönüyle kabul edebildiği zaman güzel bir ilişki yaşarlar. Bu, sevgilisinin her şeyini sevmek demek değildir. Daha ziyade kusurlu olmasına izin vermek demektir. Dizginlenmekten hoşlanmayan terazi burcu kadınları için en uygun eş açık fikirli, kıskanç olmayan insanlardır. Ne isterse yapabileceğini bildiği bir ilişkide olduğu müddetçe ilişkilerine sadık kalırlar ve bilhassa alelade flörtler, arkadaşça takımlar gibi şeyler için açık kapı varsa... Aynı zamanda terazi burcu kadınlarının birlikte oldukları insanlara gerçek ilişkilerini göstermeye ihtiyacı vardır. Çünkü her şeyi toz pembe göstermek için acılarını saklama eğilimleri olabilir. Terazi burcu kadının sevdiği ve sevmediği şeyler. Terazi burcu kadınları kendileri olmayı severler. Her zaman heyecanlı ve eğlenceli bir maceraya açıktırlar. Otostop çekmek, Luna Park'a gitmek gibi şeylere bayılırlar. Eğlenceye, gülmeye, neşeye ve güzelliğe düşkündürler. Özgür olmayı sevdikleri için olumsuz özellikleri fazla olan insanlardan kaçarlar. Tatasız, çekici ve rahattırlar. Terazi burcu kadınına ne hediye alınır? Terazi burcu kadınları, alımlı dış görünüşlerine vurgu yapan hediyeleri çok beğenirler. Pek çok terazi kadını süslenmeye bayılır. Bu nedenle güzel bir cep aynası harika bir hediye olur. Ayrıca romantik insanlar oldukları için gerçek çiçekler ya da kendi yazdığınız bir şehirde güzel bir seçenek olur. Terazi Burcu kadını nasıl bir ilişki ister? Evet, terazi kadınları bağımsızlıktan hoşlanırlar. Başkasının etkisinde kalacak ve kararlarını başkalarının görüşleriyle veren insanlardan hoşlanmazlar. Ona göre birey kendi ayakları üzerinde durmalı ve güçlü bir yapısı olmalıdır. Sevdiğinin başkasına ilgisini aşırı kıskanır. Her hediyeyi beğenmez, daha çok takı gibi aksesuarlardan hoşlanır. Onu sahiplenin ve varlığınızı ona hissettirin. İşte o zaman istenilen kişi olursunuz. Terazi Burcu Kadını, aşk Terazi Burcu Kadını, tam anlamıyla romantik ve çapkın bir kadındır. Yalnız olmaktan nefret eden Terazi Burcu Kadının'ın hayatında daima bir erkek olur. Sevse de, sevmese de. Ancak doğru partneri buldukları zaman gerçekten sadık ve kıskanç olurlar. Terazi burcu kadını aşk hayatında sonsuz aşkını her zaman için vermeye hazırdır. Romantik anlar yaşamaktan hoşlanır, uzun süre kuru yapmak onlara göre değildir. Hoşlanıyorsa bunu her türlü belli eder. Flört etmekten keyif alır. Terazi burcu kadının özgürlüğüne düşkün oluşu aşk hayatına da yansır. Terazi burcu kadının olumlu özellikleri arasında en dikkat çekici olanları entelektüel olması ve uyumlu olmasıdır. Her duruma ve her olaya uyum sağlamasını iyi bilir. Sosyal, realist, nazik ve sevgi doludur. Zarif bir kişiliğe ve görünme sahiptir. Adaletli ve hırslıdır. Terazi burcu kadının olumsuz özellikleri arasında kararsız olması herkes tarafından fark edilen özelliğidir. Sevdikleri zaman kıskanç olabilirler. Bağımlılık düşkünüdür ve tembel bir kişiliğe sahiptir. Zevkine aşırı düşkün olması kimin zaman olumsuzluk olarak gösterilebilir. Eleştiri yanı oldukça fazladır.